Sevgili takipçilerim en çok sorulan sorulardan zeytinyağlı yaprak sarması görmek nedir demişiniz. Beklenmedik bir noktada misafirinizin geleceği ve uzun soluklu sizin hanenizde kalacağını ve canınızı sıkılacak dedikodulara, sizin evinizle ilgili söylenecek sözler, aranızdaki huzursuzluklar ve tartışmalı ve yaşanacak can sıkıcı olaylara şahit olmayı gösterir. Eğer ki yaprak sarmasını, masada oturur, sarmasını, eğer oturduğunuz yerde görüyorsanız, burada işinizle ilgili ekip arkadaşlarınız ya da çalıştığınız noktadaki sizi kıskananlar sizin ayağınıza engel olacak insanlara da aşık olmamız gerek. Eğer ki yaprak sarmasını aldınız ve yemeğe bir tanesini ağzınıza götürdüyseniz işinizle ilgili büyüme ve bu konuda tane tane emeklerinizin hak kazanacağı ve konum olarak da mertebenizin iyi bir noktada erişeceğini göster. Eğer ki yaprak sarmasını böyle tabağın içinde görüyorsanız kendi işinizle ilgili kardeşlerle alakalı bağlarda yaşanacak para krizleri ve size haksızlığa itebilirler. Ama tek yiyorsanız yani yaprak sarmasını sadece tek görüp sizin elinizde tüm haklar, tüm oluşum sizin hakimiyetinde olacak. Eğer evliyseniz yaprak sarmasını eşiniz size veriyorsa eşinizle aranızda ailevi problemleri çözmeniz gerekiyor. Ve çözmediğiniz takdirde bazı karmaşık olaylara ve işinize iftiralar atılacak arkanızda durması durmanızı gerektiğini uyarıyor. Eğer ki çocuk sahibiyseniz çocuğunuza yaprak sarması sunuyorsanız onun geleceğiyle ilgili kaygılı onun hayatı ile ilgili ilmek ilmek tek başınıza evlat büyüteceğinizi ve bu çocuğun hayırlı olup olmayacağı ile ilgili korkularınızı gösterir ama evladınız aydınlık olacak. Eğer ki evinizin odasında koskoca yaprak sarması görüyorsanız geçmiş hayatınızı kapatıp bütün sizi yıpratan yasal mahkemelik ne sorunlar varsa bunların hayatınızdan çıkıp çok daha başarılı kendi yolunuzu çizmeyi ama genelde de bazı insanlar sağlığa yarıyor. Vücudunuzda eğer ki sağlık problemi varsa ben zeytinyağı yaprak sarmasının vücudunuzda her noktanın şifalanacağını söyleyebilirim. Çünkü saf zeytinyağı ve yaprak da çok kıymetlidir. İçindeki malzemeler karışık olduğu için o karışıklıktan kaynaklı hoşnut olamayacağınız olaylara şahit olacağınızı uyarır. Sevgi ve mutlulukla kalın. Hoşça kalın.